O tanışmamız ilk önce yani bizden yaklaşık arkadaşların sayesinde oldu yani olarak onlarla oldu. E, zaman kesirse sonra biz de, yani kitaplarını okudu, videolar izledik. Sonra inşallah Allah etdi, geldik kendi, özümü gördük, mübarecî gördük. En yani, şahval olsun Allah'a yani bu imkanı bize nesibetti yani. Yani ne kadar şüphetsiz azalır yani bu bölgede insanı tanıdık Allah bize nesibetti inşallah bu dünyada olduğu kimi, ahirette de bir beraberidir yani o zamandan valla baba kimi bir baba başkan kimi bir başkan yani Allah adamı kimi yani en büyük yani biz o zamandan vatana olan sevgini Millete olan sevgini, gerçek İslamı, Əhli Beyd İslamını tanıdıq. Yani gerçek. Yani e, hep, hep Han konuşur, yani birçok ilmi olanları, alimler konuşur. Vatanı da anlatan olur, e, İslamı da anlatan olur. Ama hocamın özelliği odur ki, hocam Anladır və etki bırakır, etkiliyir insanı. Yani cazib edilir. Hocam e, Çokları puru Söylüyorlar, danışırlar. Hocam bu işin yaşamış halidir yani, Beyt, nasıl ehlîbeyt, o zaman da yani yaşayan e, hal yaşayıp e, anlatır. Ona göre de etki bırakır. E, yani, vallahi o zamanla e, ne kadar danıştık az olur. Vallahi Azerbaycan e, genellikle yani hepimiz Türkiye'de biliyor yani e, hep ehlîbeyte kuzak açmış bir diyar. Ahlıbeytin orada evlatları var yatıyor yani əhli beytin çırağı yanıyor Azerbaycan üzerinde hep Ozanımızızdi yani ə, yani Azerbaycan seması üzerinde beytin çırağı yanıyor Ozanımızı kendi söylemiş ve orada gelmemiş diledende de söylemişti ki bizim burada Azerbaycan'a bir vefa borcumuz var yani onu o görevi yerine getirmeye önceden yani bizim diyarlardan gəlib buraları Anadolu'nu şa etmişler şimdi o görev bizim üzerimize düşür ve biz defa borcumuzu yerine getirrip onu geldi Azerbaycan'da çalışmaya, çalışmağa etmeye İnşallah yani Vallahi o zaman ne kadar dansışsak çok az yani o zaman çok böyle bir insanydı hem yani boydura ortada yani, göe milli kanılma deli yani sad təhsili olmayan bir insanın bu ekonomi modelini yazması ve ekonomide bir numaralı alimlerinin onun ayağına gelmesi yani en büyük Allah'ın özellerinden kerametlerinden biridir. yani yani insanlar yıllarının hayatını ekonomiye adamış ama ortada bir şey yok bir eser yok ama ocam yazandan sonra bakmışlar yani söylenmişler nasıl ve tekse Türkçeden değil Azerbaycan, Rusya'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan alimler gelmiş, uluslararası kaç tane konfereler uygulamış. Yani o zaman baştan başa o zaman hayatı çok bereketli yani yani gördüğüm, eşlediğim kadarıyla yani boş vakti olmamış, çok büyük insandı yani anlatsak zaman yetmez, bir ömür yetmez yani sadece yani. Mutluyuz ki, Allah nasib edilir, o insanı karşımıza çıxarıb tanımışıq. İnşallah bundan sonra Allah gani rahmet rəhmət eləsin, məkamı cennat olsun, əhlibiyetle konuşu olsun, şefaatlerine bizlere nail eləsin inşallah. İnşallah bu dünyada indi, hər nə kadar tanıdıqsa, tabii ki tanımamız da o canın açtığı pənzərə kadar. İnşallah Allah ahirətdə də bir beraber eləsin. Saş yani kendi adıma söyleyeyim yani hayatımızı hep onun istediği şekilde yani kurduğu kurallar şekilde yani Bu da çok basit yanisavaşacaksın tembeliyet mezesin ve tenem millete aleyeye hayrın olacak yani hep e, hayatını Resul Efendimiz İmam Ali Hz Fatmanımızın İmam Musin eh İmam Beytin ve o zaman onların istediği şekilde yaşayacaksın. İnşallah yani amazımız bu yani başka e, yani Allah'ın bence bizden istediği yani, hep söylüyordu yani bizde hep buradan öğrendi yani insanın ayette de ki, ben dinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsin pulluk etsinler diye İnşallah, inşallah e, İnşallah ki ömrümüzü beketeti yaşayırıq, onun se şekilde yaşaarak başa vurarıq. Allah yani hoş geldin Atatürk eserini de ortaya koydu yani onu da okudu. yani e, dimiğim o ki Atatürk eserini yazanlar çok ancak o can, yazan o daha detallı şekilde yazmış yani o zaman e, hiç kiminde kimi ortaya koymamış Atatürk'ün soyahli beyt edenler o onu arkından araştırmış ve onun şezersini çıxartmış ki Atatürk'ün e, soyu orası yani e, böyle liderler yani hep boş olmuyor yani onun soyu imam aileye dayanazdır, elbette dayanazdır yani o zaman da araştırdı Allah razı olsun, ondan sonra e, statistiklara bakıldılar. Antikabra kubbe gelen ziyaretçilerin sayısı yıldan yıla daha da artmış yani e, buraya gelirken Allah nasip etti bizde antik kubbe ziyaret ettiyi müshrı olsun yani merhum Mustafaımızı da ziyaret ettiyim inşallah davamlı olar ziyaretimiz inşallah. Yani ömrümüzü onun istediği şəkilden bereketli olarak kesir edin. Allah bizi e, e, bu, bu yoldan, ayırmış, yoldan ayırmasın. Yoldan Ağzımızdan ayırmasın. Birlik beraberimiz daim və sağlam olsun. Milletimizi, mümkünümüzü, tüm İslam dünyasını her türlü fitnadan, fesaddan, axır zaman dədzal fitnəsindən korusun və Əhl-i Beytin e, altında birləşdirsin inşallah.